Herkese merhaba arkadaşlar Bugün 22 10 2020 an itibariyle sizlere sekiz tane maç hazırladım bir tane kuponum var bu 2.81 orandan bir kontrol edeyim Arkadaşlar Evet 2.81 orandan oluşuyor. Ayrıca bir tane ters bitmesini beklediğim bir maç var. Bülten de onu da söyleyeceğim. İnşallah yazdığımız gibi gelir. Güzel bir şeyler kazanırız. İlk maçımız arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz gibi ekrana yansıttım ben maçları. Az arkadaşlar göremiyor olabilir. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Şöyle iyi sanırım. Evet. Maçlara geçmeden önce arkadaşlar hiçbir tahminin garantisi yok. Her zaman söylüyorum bunu. Yüksek basmayın. Kesinlikle ve kesinlikle yüksek basmayın. Yüksek oynamayın. Yüksek meblalardan uzak durun. Amacımız ee, vakit geçirmek sadece. Yani iddia oynayarak borç kapatamazsınız arkadaşlar. Borçlarınızdan kurtulamazsınız. Daha da çok bataklığa sürüklenirsiniz. Benden size bir tavsiye. Dünkü Real Madrid maçına mesela dünyalar yüklendi. Dünyaları yatırdılar. Ee, i̇şin ucunda para olduğu için maalesef her türlü Hidahur'da dönüyor. Bu yüzden temkinli davranmak var. Inter maçın mesela arkadaşlar 2-2 bitti. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. E, kesinlikle taraf bahsine yönelmeyin. Taraf oynamayın dün mesela Real Madrid'de bir 18 120 gibi bir oran açılmıştı. Saçma sapan 1.10 10 en son bir onlara düşmüştü. O yüzden sizlere tavsiyem kesinlikle e, taraf bahsine yönelmeyin, oynamayın. Bugünkü maçlarımıza geçelim. İlk maçımız arkadaşlar, <gülüyor> saat 20'de başlayacak. İsveç Süperaklan Ligi'nden Brage-Jungskil maçı. Evet gördüğünüz gibi 1.67.3.3.30 oran açılmış. Bir kontrol edelim. 1.67.3.3.30 1.67.3.3.30 Evet arkadaşlar maçımız üst ve karşılıklı gol varı gösteriyor. Ben en çok karşılıklı gol varını aldım. Yani e, en çok güvendiğim karşılıklı gol var olacak yönünde. Bu yüzden dileyen üst alır, dileyen karşılıklı gol var. Şöyle geçmiş maçlarına bir kontrol edelim. Evet genelde karşılıklı gol var ve üste yakın arkadaşlar. Biri son sırada. Diğeri yedinci sırada kopmak istemiyor. İlk üçe zor girer ama hani bir maç eksiği 36 puan olursa iyi olur. Ama son sıradan kurtulmak isteyecektir. Young Skill maçı. Ben karşılıklı gol varını aldım arkadaşlar. İlk maçımız bu şekilde. Brage maçı. Hemen ikinci maçımıza geçelim arkadaşlar. Saat 19'da başlayacak. Türkiye 1. Ligi'nden Menemen Bursaspor. Bir onu da kontrol edelim. Açılan oran. 2.35, 3.22, 15. 2.35, 3.22, 15. Evet görüyorsunuz değerler hemen değişiyor. Bu maçın da karşılıklı gol var ve üste gideceği yönünde ee, tahmin ediyorum arkadaşlar. Ben 2.5 üst öneriyorum sizlere. Yani 1.45 orandan değerlendirilebilir. Çünkü Menemen'de gol atacak, Bursa Spor'da karşılık verecek ve maç üste gidecek diye düşünüyorum. Motlarımızı da alalım bu şekilde. İkinci maçımız da bu şekildeydi arkadaşlar. Evet, Excel'imiz 2.5 üst ve karşılıklı gol var olacağı yönünde. Bize bilgi veriyor. Üçüncü maçımız arkadaşlar saat 19:55'te başlayacak dundalk Molde maçı. Ben bu maçla ilgili arkadaşlar maç sonu iki diye düşünüyorum. Yani mol da bırakmaz biliyorsunuz dikte e, bodo glimti farklı bir şekilde yendi 4-2 gibi skor da yendi yanlış hatırlamıyorsam bir bakalım kontrol edelim evet 4-2 yenmişti en son yani geçen hafta bu maçta da e, Galip geleceğini Düşünüyorum. 1.40 orandan değerlendirebilirsiniz. Yalnız bu maçla ilgili şunu da söyleyeyim. <gülüyor> bu maç 1'den 2 bitebilir arkadaşlar. Ha 1'den 2 bitebilir diyorsan hemen 1'den 2 oynamayın. Yani sistem kupollarında değerlendirebilirsiniz bunu. Ufak mistilerle. Yani ilk yarı Dundal kalır. 1-0 diyelim. İkinci yarı molde çevirir maçı. O şekilde bitirebilir maçı. Üçüncü maçımız da bu şekildeydi arkadaşlar. Yani ters bitmesini beklediğim bir maç. Ha, olur mu? Olur. Çok uzak bir şey değil. Evet kuponumuza geçelim arkadaşlar. 2.81 oranlık kuponumuz. Brage, skill maçı karşılıklı gol var. Celtic, Milan maç sonucu 2. Bugün 4 tane kuponum olacak arkadaşlar. Onları da e, bu videonun açıklama kısmında vermiş olduğum linkten indirebileceğiniz bir uygulamamız var mobil uygulamamız var Oradan indirebilirsiniz Biri yüksek oran olacak kuponlarımızdan biri yüksek oran <gülüyor> O şekilde değerlendirebilirsiniz Hemen dördüncü maçımıza geçelim arkadaşlar Bunlar Tabii ki tahmindir 1955'te oynanacak PSV Granada maçı. Şöyle notumuzu tekrar alalım biz karıştırmayalım. Açılan oranlara bakalım arkadaşlar. PSV Granada maçı. 185 313 1.85 3.10 3 10 Arkadaşlar maçın Alt olacağı yönünde Bir ee, Tahmin yürüttüm ben yani Maç Büyük olasılıkla alttır Büyük bir olasılıkla alttır Şöyle bir kontrol edelim Ve ben bu maçla ilgili tahminim arkadaşlar ilk yarı sonucu 0-1.90 orandan o şekilde değerlendireceğim. Tabi sizlerle de kontrol edin aklınıza yatarsa o şekilde değerlendirebilirsiniz. İlk yarısı 0 bitebilecek maç arkadaşlar. Çünkü ikisi de e, savunma bakımından çok iyi. Çok iyi savunma yapan iki takım PSV Granada. Ya da bu maçın 2-3 golünü alabilirsiniz. Bakın ya 2-3 gol ya ilk yarısı 0. Hemen bir sonraki maçımıza geçelim. Napoli Altmar maçı arkadaşlar. Yine 19.55'te başlayacak Bu maçla ilgili yaptığımız analiz arkadaşlar handikama sonucu bir gösteriyor bilen üst oynayabilir <gülüyor> bu maçı üst oynayabilirsiniz Yalnız ben bir 60 orandan handikap önereceğim sizlere bir ondan bir 15'ten yatalım daha iyi bu maçın handikap birini değerlendirebilirsiniz arkadaşlar Napoli Almar maçı Hemen bir sonraki maçımıza geçelim. Saat 22'de başlayacak Villera-Sivas maçı arkadaşlar. Şöyle kontrol edelim. 1.34.45.25. 1.34.45.25. Oranlar az önce değişti. Şöyle 1.30. 4.25. 5.25. 4.25. Evet arkadaşlar. Maç birden bir. Yani maç sonucu bir de alabilirsiniz. Yani duygusallığa yer yok biliyorsunuz iddiada. Maç sonucu bir. Oran arttırmak isteyenler birden bir oynayabilir bu maçı. Hemen bir sonraki maçımıza geçelim. Sparta Prag lil maçı saat 22'de başlayacak. arada not alıyorum Arkadaşlar bu maçla ilgili yaptığımız tahmin arkadaşlar 2-3 gol aralığında kalacağı yönünde Sparta bırak dil maçı 3-43-21-75 bakalım 3 2175 Evet 2-3 gol aralığında kalacağı yönünde arkadaşlar. Yani e, 2-3 gol aralığı 1.70 olması lazım. Evet 1.70 arkadaşlar değerlendirebilirsiniz. <gülüyor> Ve son maçımız arkadaşlar. Şu maçımız, Porta <gülüyor> verdik, Sivas verdik, Celtic Milan maçı arkadaşlar. Bu maçla ilgili tahminimiz maç sonucu 2-1 70 oranından değerlendirebilirsiniz. 3-40, 3-30, 1-70. Şöyle bakalım. 3 4 3 70 Evet. 3 4 3 Oranlar değişti sanırım. 3 4 3 70 Arkadaşlar Mila'nın galip geleceğini düşünüyorum bugün. Maç sonucu 2 değerlendirebilirsiniz bu maçı. Yani bu ara e, bu maçların arasından ikişer kombin yapabilirsiniz <gülüyor> ikişer maç 2-2 e, hafta sonu çok güzel kuponlarımız olacak tekrar e, yeterli sayıda beğeni gelirse videolara e, kupon şeklinde sunacağım böyle analiz şekli değil yalnız Beğeniler düştüğü için bu şekilde analiz şeklinde veriyorum. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Herkese bol şans diliyorum.